Tüm Mısır tarihindeki en ilginç kadınlardan birine bakıyoruz. Kraliçe Tiye, bir bürokratın kızı olarak doğuyor, sonrasında ise Mısır Firavunuyla evleniyor. Firavun olan eşinin ölmesiyle statüsünü kaybediyor ve sadece ana kraliçe oluyor. Ancak daha sonra oğlu tarafından yüceltilecek, oğlu onu ilahlaştıracak, Tanrıça mertebesine yükseltecek. Kraliçe Tiye'nin bu küçük heykeline baktığımızda, az önce anlattığım tarihsel öykünün önemli bir kısmını görebiliyoruz. Asalet duygusunu çok net hissediyoruz. Hayata sıradan bir insan gibi başlamış olsa da çok asil. Bakışları uzağa bakıyor. Bir kraliçe olduğundan hiç şüphe duymuyoruz. Kendisine yaklaşmak mümkün değil. Bu heykelden fiziki özelliklerini de öğreniyoruz. Biraz yaşlı gibi görünüyor, burnunun altında başlayan, her iki yanağındaki çizgiler derinleşmiş. Ayırt edici karakteristik bazı özellikleri de var yüzünün. Sanırım bu heykel bize onun gerçek hayatta nasıl göründüğüne ilişkin iyi bir fikir veriyor. Yüz ve boyun bölgesinin yapımında porsuk ağacı kullanılmış. Ahşabın güzel koyu rengi kullanılan ağaçtan geliyor. Gözlerde abanoz ve kaymak taşı kullanılmış. Başka materyaller de var. Altın, bazı yarı değerli taşlar. Başındaki örtünün hemen altında lapis lazuli'yi görüyoruz mesela. Üstü kapatılmış gözüküyor. Bu doğru. Zira burada Thien'in hayatında olan değişikliklerin kanıtlarını görüyoruz. Bu heykelin Tiye'nin eşi olan Firavun Amenophis III henüz hayattayken yapılmış olduğu düşünülüyor. Başında gördüğümüz bu örtünün altında aslında Firavun'un karısı olduğunu, kraliçe olduğunu gösteren altından bir örtü var. Bunu alnının ön tarafındaki iki altın klipsten de anlıyoruz. Kraliçe olduğunu simgeleyen altın taç oraya takılıyor olmalıydı. Burada kraliyetten olduğunu, firavunun eşi olduğunu vurgulamak için kobra yılanı olurdu. Muhtemelen eşi ölüp statüsü ana kraliçeye indirildiğinde yılanı çıkartmışlardır. Ancak Tie çok önemli ve çok akıllıymış. Oğlu da annesinin fikirlerine çok değer verirmiş ve onun siyasette aktif rol alabilmesi, devlet işlerinde etkin olabilmesini sağlamak için annesini tanrıça statüsüne yükseltmiş. Sanırım başındaki örtü de bu sırada eklenmiş olmalı. Eminim bu heykel ilk yapıldığında göz kamaştırıcıydı. Şimdi ilk görkeminden uzak ancak başının arkasına baktığımızda küçük mavi mozaik parçaları var ve bunlar hala çok güzel ışıldıyor. Sanırım başın tamamı bu şekilde kaplanmıştı ve bu da ona tanrıçaya yakışır bir görüntü veriyordu. Hem kraliyet ailesinden biri hem de ilahi biri. Başlığı arkaya doğru devam ediyor. Burada boynuzları bir güneş kursu ve iki büyük tüy görüyoruz. Güneş kursu oğlu Akhenaten'in kurmuş olduğu dini simgeliyor olabilir. Firavun Akenaten Mısır'da çok tanrıcılığı bitiriyor, tek tanrılı bir dine geçiyor. Tek Tanrı olan Aten'in sembolü ise Güneş. Bu heykel bize Krali Çetiyen'in ne kadar önemli bir kişilik olduğunu, gücünü, oğlunun ona ne kadar saygı duyduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Mısır tarihinde o dönemde yaşananlara da ışık tutuyor.